afirlerimiz. Gebze Ticaret Odası ve Kocaeli Afat İşbirliği ile gerçekleştirdiğimiz Afet Farkındalık Eğitimi'ne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programı arz ediyorum. Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nailçeli'nin açılış konuşması. Afat Planlama Şefi Sayın Alper Şen'in bilgi aktarımı. Değerli misafirlerimiz, konuşmalarını yapmak üzere Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Nailçeli kürsüye arz ederim. Değerli çalışma arkadaşlarım, değerli yerleriniz, çok değerli katılımcılar, ben de hepinizi şahısın ve hepinizin sözlerine saygı ve sevgile selamlıyorum. Bu farkındalık örgü eğitimine hepiniz hoş geldiniz diyorum. Değerli katılımcılar, yarın 10 Kasım Atatürk'e anma günü, büyük ölüllere, mater, gerekmez fikirlerine almak gerekir. Dediği gibi, 10 Kasım'da her ne kadar Atatürk'e anma günü olsa da aynı zamanda onun bizlere işi tutan, müşterilerinden hatırlama günüdür. Vefatının 83. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, istilarlı mücadelimizin ve bağımsızlığının önderi, dünyanın kabul ettiği büyük değer, gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem, sevgi ve saygı rahmetle anlıyorum. Türkiye bir deprem ülkesi. Bunu herkes biliyor. Bu sene ve geçen senenin son çeyreğinde başlamıştık. Meclisten arkadaşlarım var, çok iyi gelir. Biz demiştik ki, büyük statüsinde iyi olduktan sonra biz de sivil savunmalar kalktı. Çünkü merkezde onlar. Biz ne tür destek olabiliriz burada yaşam içinde? Ne tür kapsalım? Bir afet görümleri kurandı çalışma arkadaşlarımızla. O şekilde yola çıktık. Şimdi, ilk önce COVID'den dolayı baktık, afet gönüllülerini kuramıyoruz, bir mobil evi yaptık. İlk etapta gittiğimiz yere destek sağlıyorum Arkadaşlarla Türkiye'nin neresinde olursa olsun, Türk Bayramı'nın dalgalarında her yer bizim dedik. Oraya ulaşılan aile ve nakti yardımlar yaptık. soru sağ olsun daha önceki afet il müdürümüzle konuşmuştuk. Bu yılın İçişleri Bakanlığı tarafından seferberlik biri olduğunu, Afet Eğitimleri verildiğini Belediyelerle bu konuda paylaştık ve paylaştık çalıştık. Sağ olsun Darıca Belediyesi, Gebze Belediyesi hatta Büyükşehir Belediye Başkanı'mız böyle bir şey olduktan sonra hepimiz içinde Biz de bir neler yapalım dedi. İlk farkındalık Gebze Belediyesi başkanımız böyle bir şey olduktan sonra hepimiz projenin içinde oluruz dedi. Biz de bir araya gelelim neler yapalım dedi. İlk Gebze bir yaşam evi projemiz var. Darıca'yı şey yapıyoruz. Bu yaşam evi projesinin içinde aş var. Tavsiye evi var. Otizmli çocukların buluşacağı bir yerden kan merkezi müdürlüğü almak istiyoruz. Kızlar günahsı olacak bir yer var. Aynı zamanda üyelerimize yapacağımız eğitimler için salonlar Bir de Dilovası'nda açtığımız bir gıda bankası vardı. Biz bu projeye başlarken dedik ki bizim de bir eğitim salonumuz olsun. uygulamada eğitim salonumuz. O projenin en alt katını bir değişiklik yaptık iki ay önce. Afet görenlerin giyinme, soyma yeri, geldiklerinde barınma yeri ve değerli bir durum biraz sonra bahsedecek. Onun çok özel ekipmanları var, ekipmanların olduğu bir yer. Yani biz ticarete dedik ki, deprem kaçılmaz. Biz eğitim vereceğiz, hem kendimize eğitim alacağız, hem bölgedeki insanlara eğitim vereceğiz, hazır duracağız. o şekilde yola çıktık. Teşekkür ederim bugün de sizlerle bizim. Burada ikinci programa katıldınız. Şimdi deprem konusu üzerinde asasiyet göstermek gerek. Gerçekten 1939 yılında Erzincan'da büyük bir deprem yaşanmış. 100'den fazla olmuş, mağazgıda büyük bir deprem yaşanmış. Daha sonra Müştebatu'da bir deprem yaşanmış. Daha sonra 27 Aralık 1939'da Erzincan'da büyük bir deprem yaşanmış. 32'ün canımızı, insanımızı kaybetmişiz. Daha sonra yine Yazıcıoğlu'nun zamanında 13 Mert 1992 tarihinde 6.8 büyüklüğünde Erçilcan'ın ikinci bir defa meşanmış, bir sürü insanımızı kaybetmişiz. Fazla uzay gitmeye gerek yok. 1939'dan 60 yıl sonra, 17-18, 1999 depremi, 21-22 yıl önce hep birlikte yaşadık. Eşliğimizi, dostluğumuzdan, ököşlerimizi kaybettik.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 O İzmir'de, Van'da işte Elçiş deprem oldu. E, dün Meral'da 5.1 şirketinde bir deprem oldu. E, çevre illerde Antalya'da bile hissedildi. Peki, sık sık depremlerle de karşı karşıyayız. Biz de bu coğrafyada bunun kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Ama e, afetlerde zarar gören şehirlere, kurumlar yardım ediyor, sivil toplum örgütleri yardım ediyor, belirleriye yardım ediyor. Devlet destekleri oluyor. Biz oda olarak bunun neresindeyiz? Biz ilk önce mobil aşevine yola çıktık. E, Bu sene bitirdik mobil aşevine. Yani yürüyen bir restorantımız var. Güneş enerjisi var. E, kendi enerjisi kendisi elde edebiliyor. Jeneratörü bile var, kombisi var. E, günde en az 3 bin kişiye sıcak yemek verebiliyor. Biz bir kurum olarak bunu yaptık. Yeterli mi? Değil. Geçenlerde e, 13 gün şede kaldı. Bozkurt'ta, Kastramon'da, Selbaskır'da 13 gün, Mobilaşev'e hizmet etti. Bunlar tabii güzel şeyler, ee, Şed'e yangın oldu Nungula bölgesinde, Gebze Ticaret Odası e, 4 milyon 450 bin liralık, aynı yardım götürdü. En çok neye ihtiyaç oldu biliyor musunuz arkadaşlar? 100 dereceye ve 300 dereceye dayanıklı yanmayan voltlar. Çünkü orada çalışanlar ayakta da etmek zorunda ve ayakta da girmek zorunda bir şeyin ateşin içine, arayın içine. Bunları götürdük. Birazcık olacağız. İnsanlar dışında fabrikalar, üretim merkezlerinin başkenti, sanayinin kalbi olan bir ülkede yaşıyoruz. Sitleri ne kadar aza indirebilirsek bizim için o kadar önemli. Çünkü deprem gibi doğal afetler, biz tedbir almadığımız sürece hem insan hayatının gelişmesine hem de kalkınmanın önünü keser. İnsanların hayatına ne katabiliriz, ne de işte, yola çıktık. Yani biz kendimizi zorladık. Burada bu yaşam merkezini paylaşan, bu kentte yaşayan herkes de çalışanlarda Bu konu paylaşır, afet gönüllüleri oluşturur. En önemli işlerden bir tanesi bizim eğitim tarafımız. Bu sene eğitim yılı içindeyiz. Ülkede 60 milyonun üzerinde insana eğitim vermek gibi bir planımız var. Kocaeli'de şu ana kadar 800 bin kişiye eğitim ve bunu çok kıymetli görüyoruz. Biz önce işleri tanımlayacağız. Afet öncesindeki hazırlıklarımız neler olacak? Bunlara bakacağız. Afet anını kısacık konuşacağız çünkü afet anında kendi bilincinizde, kendi soğuk kalınızda hayatta kalmaya çalışacaksınız. Burada bize düşen çok büyük bir sorumluluk yok. Burada ne kadar eğitimli, ne kadar genişli iseniz, bununla hayatta kalacaksınız ve afet sonrasındaki ilk saatlerde, önce yakın çevrenize, sonra da afet oraya gelenlerle, o muhitte herkese nasıl yardım edebileceksiniz, bunlarla alakalı bir eğitim gerçekleştirmiş olacaksınız. Evet, Kocaeli'de yaşıyoruz. Kocaeli'de bir takım tehlikelerle karşı karşıyayız. Bu yıl 30 Eylül tarihi itibariyle bitirdiğimiz bir afet risk azaltma planı var afet risk kazanma planını bitirmiş durumdayız. Sayın varımızın Seda Yuvuz'a da imzalatmış durumdayız. Onaylanmış hali. Biz burada Kocaeli'yi en çok etkilemesi muhtemel afetleri. iki tane üçlü üniversitemiz var Kocaeli'de. Kocaeli Üniversitesi, İngiliz Teknik Üniversitesi. Buradan bir destek kurulumu harifetiyle risklerimizi belirledik. Birkaç çalıştığa yaparak bunlara karşı ne gibi aksiyonlar alabiliriz, bunları belirttik. İlk önce Kocaeli'yiz ne geliyor aklımıza? 99'da canımızı yakan olay deprem. Büyük sular kazalar. Gerçekten Kocaeli'nin bir gerçeği sıklıkla sıkça karşılaştığımız bir durum, Endüstriyel kazalara karşı tedbirli olmak da bizim ilk önceliklerimizden bir tanesi. Bir yer birinci olarak, afetlerle alakalı konuşulduğunda genelde hep deprem deprem deprem. Evet, özellikle Apatür olduktan sonra 2009 sonrasında bir çok deprem yaşadık. Erciş'te deprem oldu, İzmir'i gördük. İzmir'e uzak bir lokasyonda bir deprem yaşadık. Ama orada can kaybıyla can karşılaşmak durumunda kaldık. Ama Şöyle bir itirafta bulunmak isterim. Bakın önümüzde sismik boşluklarımız olan 4-5 lokasyon var ülke. Buralar olup gerçekleştikten sonra, şunu bilmenizi isterim ki en çok karşılaşacağımız affetler muhtemeldir ki meteorolojik olaylar olacak. Bozkurt'ta yaşadığımız CD-Hack'ımız televizyonlardan izledik. Bazılarımız sahaya gitti, gördük orada. Önce sebeplerine gidelim, sonra bize geleceklerine getirebilir. Buraya bakalım. Serin gerçekleştiği tarihlerde Karadeniz'in su sıcaklığı 28 derecenin üzerine çıktı. Gelecekte meteorolojik olaylar, meteorolojik afetler bizim daha büyük gündemimiz, daha büyük gerçeğimiz olabilir. Ama bugün proaktif yaklaşımda depremler, ensürel kazalar, seller, heyelanlar her türlü afet için hazır olmak durumundayız. Tehlike. Kocaeli için tehlike mesela deprem tehlikesi. Evet ama depremi riske çeviren unsur... Bizim buralarda sanayi kurmayı, evler yapmayı seçmiş olmalısız. Yani başlı başına tehlike olan bir şey, insan unsuru yanına yaklaşmadan riski asla dönüşümdür. Türkiye'de yaşayan her insan 99 depreminde kendi tanıdığını değilse bir yakının tanıdığını kaybetmiştir. Ama iş oraya geldi ki beklenen büyük bir Marmara depremi var ve bu depremin gerçekten artık ayak seslerini duyar biz. Her türlü olayla karşı karşıya gelebiliriz, büyük bir, bir deprem yaşayabiliriz, çok yüksek miktarda yaşam maruz kalabiliriz. Ama biz istiyoruz ki alacağımız tedbirlerle hayatımız kesintiye uğramasın, durmasın. Büyük sosyal ve ekonomik kayıplar vermeyin. Çünkü bir vakayı afete dönüştüren şey toplumun belirli bir kesimi için hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak, ayrıca ilin mevcut imkanlarıyla baş edilemeyecek olaylar. Umutlar, hayaller bir anda tükeni vermişti. Artık sevdiklerimiz yoktu. Kimisi blok altında Kimisi de yerle bir olmuş enkaz altında elveda dercesine gözlerimize bakıyordu. Geride umutlarını, sevdiklerini bırakıp panik halinde rafineri patlar korkusuyla dağlara kaçıyorlardı. Nasıl da uymuştu türkünün sözleri. Derdime dermansın dağlar. Enkaz altından gelen imdat sesleri bitmek bilmiyordu. Yaşanan acılar öylesine büyüktü ki geçen her saniyede... ...yeni umutlar sönüyordu. Adeta mahşerin bir provasıydı. Ağlamalar, çığlıklar, feryatlar siren seslerine karışıyordu. Daha birkaç saat önceki sevinçler, coşkular bir anda kabusa dönüşmüştü. Asrın felaketi vatandaşlarımızı uykudan yakalamıştı. Bu şok aklatılmadan ikinci şok haberi geldi. Tüpraş İzmit Rafinerisi yanıyordu. Güç gösterisi yaparcasına dimdik ayakta duran binalar bir anda kağıt parçası gibi yerle bir olmuştu. Büyük afet gece karanlığında yüzünü gizliyordu. Ama afetin büyüklüğü acı bir tokat gibi suratımıza çarpıyordu. Binalar yerle bir olmuştu satı eğitimini şu Marmara Deptemi ile alakalı birkaç örgütümüz var yer bilimciler olarak. Bunları da sizlere aktarmak istedim. Biz Kuzey Oda'nın fayını çok ciddi şekilde çalışmış durumdayız. Aslında e, Türkiye'deki yer bilimcilerin atısıdır. Rahmet İhsan Ketim, Hoca burayı tanımlamış durumda. Kaf Karlova'dan başlıyor ve Saros Körfezi'nin batısına kadar uzanan dünyada sadece bir tane benzeri olan doğru tatlı bir fayda hakkında filmler yapılan bir fay var ya San Andreas tabi, Bunun bir benzeri ve bu kadar uzun dünyada sadece iki örnek var, bir tanesi Türk. Kalk bize şunu yaptır, Kuzey'ne dolu fay. Doğuda bir deprem oluyor. 39'da Erzincan'da bir deprem oluyor. Deprem, kendi sarsıntısıyla o yerdeki büyük gelin bir şekilde arıza iletiyor ve üzerindeki enerji bir sonraki seypente geçiyor. 39 depreminden sonra Tokat'ta deprem oluyor. Havza yıkılır, daha sonra Çerkeş civarında bir deprem oluyor. 60'ların sonlarında Sakal'de bir deprem oluyor ve 99'da en son Kocaeli'de yaşadığımız büyük felaketi yaşıyoruz. Yine bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın, sol tarafta anlatacaklarım, bu işin yarısından fazla bir kısmı afet öncesi hazırlardır. Afet anı için çok kısa bir şey söyleyeceğim çünkü işte çok gördüğümüz deprem 40 saniye sürttün bu topraklarda. Orada kendi bilincinizle baş başasınız. Afadan sizler için yapacak hiçbir şey yok. Neden? Bizler hiçbiri bir süper kahraman değiliz. Sarsıntı başladığınızda kendi bilinciniz de hayatta gelecektir. Şöyle bilgi kartları kıymetli. Hani hastaneye gittiğinizde ihtilaj anları diyor. Bir var mı? Bir ilaç verecekler. penisilin verecekler. Diyorlar ki alerjik bir Sürekli kullandığınız bir ilaç var mı? Organ bağışı yaptınız mı? Böyle bilgilerin oldu. Ve acil durumda kimi haber vermemiz gerekiyorsa onun bilgilerin olduğu bir kartı. Cüzdanınızda ve afet ve acil durum bulundurursanız, afetten sonra size yardımın gelecek. Afet ve acil durum çantası hatırlarsınız. Sonuçta deprem çantasıydı ama sonra biliyoruz ki coğrafyanın gerçeklerinin üzerinde depremden çok başka afetler de var. Ekranda görmüş olduğunuz çanta gibi bir hazırlık yapmanızı istiyoruz. Böyle bir çanta oluşturun arkadaşlar. Böyle bir hazırlığı öncesinden tutmak şart. İçinde gıda malzemeleri olan, içinde su bulunan, içinde eğer sürekli kullanmamız ilaç varsa onlar bulunan bir çanta. C telefonunuzun fenerine çok güvenmeyin. Power banklarınız olsun, hileriniz olsun bu çantada. Acil durum haberlerini almak için radyonuz olsun. Böyle hazırlıklı bir çanta olacak. Peki bu çanta nerede duracak? Afet ve acil durumlar sonrasında evlerinizi terk ettiniz. Dışarıda kamp hayatı benzeri hayatta yaşayacağınız malzemeleri içeren çanta. Çıkışa en yakın noktada bulunmalı ve evinizi terk ederken bu çantayı almalısınız. Toplanma alanlarımız böyle devralandırıldı. E-Devlet üzerinden size söylendi. Afet sırasında yapacağımız doğru davranış şekilleri şu kadar çıktı. Sakin olacağız, işte pencerelerden, balkonlardan, merdivenlerden, asansörlerden uzak duracağız ve doğru davranış şekli. Çök, kapağın, tutun. Merdivenler sonradan yapılıyordu ve ilk önce onlar çöküyordu. Bizler deprem olduktan sonra güvenle dışarı çıkacağımızı bilmeden yerimizden hareket yapıyoruz. işte Antalya bölgesinde yaşadığımız, hatta Ege Akdeniz, Damanımda yaşadığımız yani şunu gösterdi bize. Bizim Türkiye Afet Müdahale Planı'nda tanımlanmış görevler dışında başkaca iş ve ekipman gücü kullanmamız gereken durumlar olabilir. Bozkurt'ta binaların altı ve giriş katları, belki bir üst katları çamurla doldu. Türkiye Afet Müdahale Planı'nda çamurla dolmuş bir ve müdahale edecek ekip planlanmamıştı. Ama şimdi tam da bu planın içindeyiz. Yerel destek ekipleri kuruyoruz. Bokketler, mini ekskavatörler ve endüstriyel vakum cihazlarıyla Depremlerle sellerden sonra temizlik çalışmalarına katılacak bir ekip kurmaya çalışıyoruz. Büyük bir ekip kurmaya çalışıyoruz. Bunlar araştırmalarını nasıl olacak? Kocaeli için 400 kişilik bir hazırlık içerisindeyiz. Bu iyileştirme çalışmalarına biz afet olarak ve belediyeler ile yapılacak bu çalışma ortada gönüllülerimiz çalışacak. Buraya da katmanız bekliyor. olacağız. Saygıyla, ilgiyle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a.